Evet dostlar, bugün Bioshock 2 Remastered'a başladım. Ee, oyun şu anlık, bakın şu anlık fena gitmiyor. Daha 20 dakika falan oynadım. Şu anlık pek fena gitmiyor, onu söyleyeyim. Ee, lakin e, videosunu çekmeyeceğim Bioshock 2 Remastered'ın. Çünkü arkadaşlar e, 1 ve Infinite'den farklı hikayede barınıyor. E, o yüzden bunu çekmeyeceğim. Sadece... Sonunu çekerim tahminin. Aynen bir sonuna tepki çekerim. Bir de eleştirme çekerim. Bu kadar. Başka da hiçbir şey çekmem. Bölüm falan çekmeyeceğim. Tek sonunu çekeceğim dediğim gibi. Çünkü kötü oyun. Bütün açıklamalarına falan baktım. Hem hikayesi kötü hem yani her şey çok iyi değil diyorlar. Bu yüzden de çekmeyeceğim. Sadece sonunu çekerim. Bir de incelemesini çekerim. Bu kadar. Ee, neden çekmeyeceğim? Yani şöyle söyleyeyim. Çünkü Bioshock 1 ve Bioshock Infinite Marvel... 2 de DC diyebiliriz. Yani aynı şeyde dünyada geçiyor. Aynı evrende geçiyor ama farklı hikayeler olduğu için de bu mantıkla böyle Big Lady'de oynuyoruz. Neyse sonda ve eleştirmede zaten spoiler olarak her şeyi anlatırım. Ee, şöyle göstereyim. Ee, kendinize bakın. 16 saat değil bu arada. ben sadece 15 dakika oynadım. abim oynamış onu da. Kendinize bakın bye, bye.